Geçti şu sevdamı boşuna her Canalım diyeceksin Ne zaman geleceksin Bir kelam edeceksin Gözyaşın sileceksin Canalım Kez kez Teller teler oldu bağlamamda sırdaşım. Bir türlü çıkmıyor beladan başım bu Yaşın sileceksin, canımın diyeceksin Ne zaman geleceksin, bir kelam edeceksin Gözyaşın sileceksin ki satsam değil. Göz yaşı sileceksin cananım diyeceksin Ne zaman geleceksin gözyaşı sileceksin Bir kelam edeceksin cananım and see I